Evet e, değerli kardeşlerim, dört değeri işçi kardeşlerim merhabalar. Biraz geciktim galiba. Maaşı eksik yatan arkadaşlarımız var. 23 Nisan ve 1 Mayıs kesincisine uğrayan arkadaşlarımız var. Evet dört değerli kardeşlerim. Canlı yayınımız başlamıştır. Evet e, dört değeri kardeşlerim canlı yayınımız başladı. Maaşı kesintili yatan var. Fazla alan var. Şu anda ne aldım diyen var. Arkadaşlar e, videolarımızda şu an canlı yayınımdasınız. E, canlı yayındasınız Sorularınızı kabul edeceğim. 11 gibi gelirim demiştim. Malum Ramazan. E, sorularınızı bekleyeceğim. Ne kadar maaş yattı? Daha maaş almayan yoktur umarım. 15 Mayıs'ta 45 günlük maaşını bekleyenler vardı Evet dörtleri kardeşlerim şu anda mesajlarınızı bekliyorum Maaşlarınızı nasıl yattı ne kadar yattı Evet sevgili arkadaşlar İkramiyeleriniz ne kadar yattı Bunların hepsini mesajlarınızı bekliyorum Evet sevgili arkadaşlar Mesaj oluyor yok mu kardeşlerim? Dört değeri çalışan kardeşlerim. Maaş alan kardeşlerim. Şu anda sizlerden mesaj bekliyorum. Galiba hepiniz uyudunuz, mı yattınız bilmiyorum. Evet arkadaşlar mesajlarınızı bekliyorum. Evet gelmeye başladı. Evet kale 16'sında 1300 yattı. Başka da bir şey yok. Allah Allah. Hangi kurum? Belediye. 1300 lira maaş olmaması gerekiyor. Ödenek sıkıntısı varmış. Onu söylediler mi size Kale Bey? Emrah Bey, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Anıl Bey, müriyetin promosyonu ikramiye. Bayrama kadar ikramiye bekliyorum. Çıkış e, alınmadan size bir ikramiye verilecek. Ücret izin var ya. Kerhat Coşkun hoş geldin. E, Kale'den hoş geldin. İkramiye promosyon bilgimiz yok. KYK'da ikramiyeler bayram öncesi ödenecek. Promosyonla ilgili kurumunuzla görüşün. Cemmet Yıldırım hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, şeyi unutuyoruz. E, canlı yayınıma da like atmanızı istiyorum. Rica edeceğim. Çünkü daha çok kişi şu anda görüyor. Ne kadar like atarsanız diğer dörtleri kardeşlere de gidiyor. Sizlerden o da rica ediyorum. Like atın, beğeni atın videoma. Şu anki canlı yayımıza. E, Nihat Sul Salur Devlet Hastanesi'nde Devlet Hastanesi'nde çalışıyormuş biz 52 saat çalışıyoruz düzelecek mi e, Nihat Bey e, idareye bir yazıya bakıyor ya kendiniz yazın işte şu şu başhekimliğe diye, diye. E, biz şu saatler arasında çalışıyor bizim akran çalışanlarımız 45 saat e, maksimum çalışmamız gerekmekte diye yazınıza belirtin e, mutlaka size bir haksızlık yapamayacaklardır günde 11 saate aşan çalışma da kabul edilemez Kasımpaşa hoş geldiniz. İstanbul İlçe Belediyesi'nde 3.240 aldım. Allah bereket versin. 3.200 ne? kadar alıyordun Kasımpaşa? İyi almışsın. Evet, iyi almışsın. 1800 yattı. Daha önce ne alıyordun Hümet Bey? Arkadaşlar like attık değil mi videomuza? Anıl, e evet Anıl kardeş, ben teşekkür ederim. İsmail İpek, belediyelerde ikramiye nasıl olacak? İsmail Bey belki duydunuz duymadınız bilmiyorum. Belediyeler ikramiye yatırmaya başladı. Beşer günlük ikramiye yatırmaya başladılar. Birçok kişi de beş günlük ikramiyelerini aldılar. Siz hangi belediyedesiniz veya maaşınızda fazla yatma oldu mu ikramiye olabilir bu yazarsanız sevinirim. Para sıkıntısı var dedim ya işte ödenek sıkıntısı muhabbeti demişler. 1300 lira işte para yatıramadıkları için yatırmışlar ama yazık günah ya. Yani onu tam şey yapamam. Daha önce ne kadar alıyorsan Kaledar ben sana ne kadar alabileceğini söyledim promosyonla beraber. Tamam mı Kaledar onu yazarsan sevinirim. Evet arkadaşlar yeni sorusu olan var mı? Maaşı yatanlar. Ama şu 3240 kimdi? Ahmet Kasım Paşa. Daha önce ne arıyordun? Onu da yazarsan sevinirim. İsmail Peyk. Allah Allah maaşlar daha yatmadı diyor. Arkadaşım ikramiye sorunca ben maaşlarınızı yattınız, aldınız sandım. Maaşlar daha yatmadıysa tabi zor. Yani bu ay yatmadı değil mi? Ne dediler size? Belediyede ne dediler İsmail Bey? Tolga Bey hoş geldiniz. 2100 TL alıyordunuz. 2300'de bir Mayıs mesai yaptım. 2.375 TL. Allah bereket versin. Maaşınızda düşme olmadığı gibi ufak bir gösterge artışı hissedeceksiniz Tolga Bey. Önümüzdeki ayda e, mesai yapmadığınızda bunu göreceksiniz. 1603 TL olmuş Kaledar. 1300 hattı dediniz. Anlamadım. İsmail Pek 2980 maaş alıyordum. Taşeron'da. onda. İsmail Pek ne aldın o zaman bakayım bir. İsmail Pek'in ne aldığı görünüyor mu? Bakalım bir. İsmail Pek. Daha önce ne alıyordu ne, onu göremedim. He, yatmadı. Pardon pardon. E, yatmadı İsmail Bey, e, 3.000 lira gibi 3.020 lira gibi alırsınız maaşı attığı zaman. Ya yani, tabii demez. Ödenek yok, yüzleri yok konuşamıyorlar. Bundan dolayı da bu ödenek konusu ne yani? Birçok belediye diyor, öbürü ödemiyor. Yani bu ne yapıyorlar bu paraları? Çağrı Bey hoş geldiniz. Bize 2.850 TL aldık. Tamam. 14 günlük far alamadık. Ha, i̇çeride bıraktıklarını vereceğiz dediler. Onu söyleyeyim size. Mesai yoktu. 2400 alıyordum. Ben belediyenin tazminatım ne oldu? Siz şey aldınız Şahin Bey. ikramiye aldınız maaşın yanında. Bilginiz olsun. Tamam mı Şahin Bey? İkramiyenizi aldınız. O yüzden dolayı bir fark para fazla para aldınız. Arkadaşlar videomuza atıyorsunuz değil mi? Like. 5 günlük ikramiye TD ile birlikte verilecek. Kültürsüzün Bakanlığı'na bağlıyım. 5 günlük ikramiye... Kültür Bakanlığı için 5 artı 5 demiştim. Bu da tuttu arkadaşlar. Ee, Kültür Bakanlığı ödenek sistemine göre ikisi de beraber verilirse ben şunu anlamadım. TD ile beraber 5 artı 5 yoksa 2,5 gün 2,5 gün mü dediler size. Tolga Bey açar mısınız konuyu? İsmail İpek ne diyorsun sen ya? 6 aydır maaş almıyorsun. Ne yiyorsun ne içiyorsun İsmail Bey? 6 aydır maaş almıyorsun. Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Yani bu nedir ya? Yani belediye anlamıyorum. Bu adamlar nasıl düşünüyorlar? Bu insanlar ne yapıyor? Ne diyor? Ya maaşı Ya mesai çıktığı zaman çıplak maaşı anlayacağız. Emrullah Bey ama ben mesai'den eklendiğini ve 20-35 30 -35 lira falan gibi de Göstergesel artışın olduğunu düşünüyorum. Emrullah Bey yani ikramilerden şu maaşını dur İsmail pek boşta geçiriyormuş. Yani ne kadar zor İsmail Bey. Bu konuda gerçekten biri ile görüşmek veya ne yaparsa yapsınlar bir şeyler yapsınlar yani. Bu olacak iş değil ya. Bu birikim nereye kadar birikecek maaşlarımız? Emrullah Bey bayramdan önce mutlaka alacaksınız. Şerif Bey ben adliyede çalışıyorum ki ikrami projisyen olmadım. Ya, adliye çok zorlu bir yer. Adliye çok stresli bir yer arkadaşlar yani e, Adliyede tabi ödeneklerde sıkıntı diğer konularda kadar olacağını sanmıyorum Adliyede Haziran ilk haftası ikramiye bekliyorum Şerif Bey Haziran ilk haftası da sizden müjdemin çıktığını duymak beni mutlu edecek açıkçası Haziran ilk haftası ikramiye alacağınızı yüksek ihtimalle düşünüyorum Kültür ve Özel İdaresi'ndeki Kişer buçuk günlük ödemeleri zaten tahmin etmiştim. Tolga Özdemir, 5 günlük ile 52 günlük tediye birlikte verilecek. Tazirin bir bilgisi var mı? Tolga Bey öyle bir şey yok ya. 52 günlük tediye yok. 39 günlük bu yılda tediye hakkı var çünkü Nisan 2'de geçtiniz. Ocak 1'de geçseydiniz, o zaman olurdu 52 günlük 26-26 çift ödemedir tediye. Ee, bu yüzden sizin tediyeniz. 39 gün üzerinde hesaplanır hepsini vereceğim mi söyledi kültür turizm Tolga Bey ben öyle bir şey duymadım Belediye daha hangi ikramı verecek Biz bir, yani 5 günlük alacaksınız İsmail Bey şu maaşınızı bir alsanız Adana'yı aradım kardeşim Adanus akşamüstü aradım yani biraz konuşan arkadaş da var hani ismini de vermiyor ee, şöyle diyeyim size Böyle sanki içeriden biri arıyormuş gibi şey yaptılar. Böyle bir pirelendiler. Ee, ben dedim empatiyle yaklaştım. Ya yani genelde dedim birçok belediyeyi arıyorum. Tek Adana Belediyesi'ni aramadım. Tekirdağ'ı da aradım. Kayseri'yi de aradım. Ankara'yı da aradım. Ee, yani bunların hepsini aradım dedim. Tek Adana'yı aramıyorum dedim. Yani hemen şey arıyorlar. Yani için içinde bir şey arıyorlar. Öyle bir şey yok. İçilerin paraları dedim. Böyle böyle bir durum var. De kurum için dışarıya bilgi veremeyiz, sizi tanım tanımıyoruz, şudur budur. Ya ben dedim bakın, ben insanlık namını arıyorum. Ücretleri ne zaman yatacak? İtfaiyeden ve Adana'da belediyesinden böyle böyle arkadaşların sıkıntıları bana geldi dedim. Yani ne zaman yatacak para? En kısa zamanda halledeceğiz diyorlar. Şöyle şeyde falan. İşte bayramdan önce olacak. Yani bayramdan önce lafını duydum. Israrladığını ee, söylemiyor. Ee, önce içeriden biri arıyor gibi şey yapıyor. Yani böyle bir art niyete gerek yok ya. Ben insanlık dağımını arayabilirim. Ben başka ellere de aradım. Hemen bana yardımcı oldular. Adana niye kullandı anlamadım yani. Çünkü bir kere de açtım. Telefonlar epey bir çaldı. Yani Adanus Bey öyle söylüyorlar. Yani olacak diye. Ama bana bir tarih vermeden istiyorum. İşte tekrar arayacağım yani. Yok Yarın gene arayacağım yani. Bu işin ciddiyetini bilsinler. Tarih versinler bana. Tam halledecekler de tarih versinler. Ahmet Kasımpaşa. Hocam ikramiye promosyon yatmadı. Az önce kaçırdım cümleler. İstanbul değil. Ya şöyle İstanbul Belediyesi'nde ikram ikramiye normalde bu yapması yatması gerekiyordu Sayın Kasımpaşa. E, promosyonda bak defaatle söylüyorum. Sizin belediye gidip bankayla anlaşacak. Yani o tamamen belediye ile banka arasındaki anlaşma. Onu takip edeceksiniz. Ne kadar yaptı ne oldu falan diye. İsmail Pek yani demek istediğim şu promosyon lokalize bir durum her an istediğiniz zaman anlaşma yapabilir ama ikramiye 5 günlük ikramiye bu ay yatması lazım en geç e, Nisan'da yatacak işte Mayıs ayında yatıyor Nisan'ın maaşı yani bir şekilde almanız gerekiyor arkadaşım en kısa zamanda maaşlar almak için nasıl bir yol izlemeliyiz başkanım Ya yani şöyle maaşları almak için başkanla bir şekilde sendika görüşmek isteyecek diyecek ki biz basına gideriz biz işte başbakanlığa gideriz biz iş işleri bakanlığa gideriz biz maliyeye gideriz sıkıntılarımız çok büyük deriz bizim maaşlarımızı yatır desin alın teriye alın teri kurumadan verilmesi lazım ya, ya Arabaya binmesinler yürüsünler y yeter ki içinin maaşını versinler benzin daha harcamasın ciddi söylüyorum ya çocuklarınız ekmek bekliyor arkadaşlar ya. Hepinizin çocukları ekmek bekliyor. Muhammed Yıldırım. E, haylak cumalar. hayırlı cumalar. E, Beykoz Belediyesi. Evet. Ne oldu Beykoz'da? E, ne olacakmış? Beykoz'u arayalım o zaman Muhammed Bey. Toplu sözleşmeye soralım. Çünkü toplu sözleşmesiz geçiş olmaz ki. Alt işveren veren modunu niye devam ettiriyor? Yavin Polat 14 günlük ikramiye ne zaman alacağız başkan önümüzdeki aylarda ne gibi hmm. ya şöyle 14 günlük ikramiye öyle bir şey demedi belediyeler tekrar ediyorum 5 günlük ikramiye tutarında anlaştılar sizler de Nisan ayında Mayıs ayındaki maaşınızda 5 günlük ikramiyelerin yatması gerekiyor arkadaşlar ben 250 ile 320 arası bir para. Neden herkes farklı ikramiye dağıtacak? Evet Mehmeteker tam e, Mehmet Ezer Tam bantene takıldın arkadaşım <gülüyor> Çok güzel yerden soru sordum Arkadaşlar e, Canlı yayınımıza like atıyorsunuz değil mi? Bakın daha çok kişiye gidiyor Her like daha çok Depdüel arkadaşa uyarı olarak gidiyor yani Yayılıyor Atarsanız sevinirim like Şöyle e, kurumların ödenekleri Farklı farklı Mehmet Ezer Bey Hızlı bir düzenleme oldu ya Onun akabinde bu hızlı düzenlemelerin akabinde Kurumlar tabii ki yönetmenlik ve ödenek miktarlarına göre ikramiye de tabii ki bir hak olarak açıklandığı için iki buçuk gün, beş gün, yedi buçuk gün, on gün şeklinde ödemelere başladılar. Biri gün arkadaşlar onu da alalım ne olacak yani. Sonra da daha da hakkınız çoğalacak. Aleykümselam hoş geldiniz Mehmet Bey. E, Kayaka gerçekten burada çok duyarlı. Kayakalı arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Belediye arkadaşların yanında Kayakar arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Valla maaşı aldınız değil mi? Evet. Ne aldınız? Bana açıklayın ya. Heyecanla bırakmayın Mert Bey. İsmail pek belediye promosyonları vermem diyor. Ben promosyonları bize mi yoksa Belediye? Nasıl böyle bir şey yaparlar ya? Promosyon işçinin hakkı biliyor musunuz? Banka işçiye veriyor normalde. Öyle bir şey olmaz. Mahkemeye gitmesin var. Şöyle asaslı bir destekli yok mu İsmail Bey ya? Vermem derse hemen belediyeye versin mahkemeye. Ne olacak? Promosyonlarına kalan en azından hakkını şey yapacak. Evet Muhammed Bey dediğim gibi. Tamam mı? Ya yani Aynı dediğim gibi yapın. Mehmet Akta yattı, yaptı. 3, 2, 3, e, güle güle harcayın. Belediye miydi Mehmet Akta? Mesai mi yaptım? Belediye mi? Onu bir yazarsan sevinirim arkadaşım. Mesai mi yaptım? Belediye mi? Onu bir açıklarsan. Evet arkadaşlar nerede diğer 4D kardeşlerimiz? Nihat e, Bey'e hoş geldiniz. Hocam 4D kadrosu mu daha iyi? 4B kadrosu mu daha iyi? Şöyle diyelim e, Nihat Bey. 4D kadrosu daha fabrikadan yeni çıkmış bir araba. Ama şey diyelim otomatik camı yok. E, otomatik camı yok. Tüm e, Nasıl diyelim? Boyası tam boyanmadı. Tekerlekler çelik çant değil. 4B'nin iki çelik çant. Ee, otomatik cam sistemi var. Vesaire. İç döşemesi yapılmış. Yani öyle diyelim. Sizinki yapılacak. Tabii ki 4B daha kaliteli. Ama 4B'de önceden hakları azdı. Döne dahi almıyorlardı. Zamanla haklara geçtiler. Tamam Mehmet Bey çok sevindim KYK adına. Manisa selamlar ederim Manisa'ya. Arkadaşlar yayını bütün Manisa'daki arkadaşlarım da yayınlarımı izlesinler. İsmail Bey, bizim burada sendika üyeliği yok. Toplu sözleşme yapılmadı. Banka anlaşması yapılmadı. Başkanım o zaman ben mi yer İsmail Bey? Ben mi beni atayın o zaman ben arı burayı. <gülüyor> evet Semra Hanım. Var mı bir gelişme Semra moralarda? Milliyetin maaşı aldı. Eksik olarak sorduğumuzda zorunlu bireysel emeklilik yapıldı. Söylendi. Möbde gelişme var mı? Ya bes kesilisini iptal ettirebiliyorsunuz. İlgili besi arıyorsunuz. Vazgeçtiğinizi söylüyorsunuz. İlgili tuşu tıklıyorsunuz. Cemre Hanım bu kadar kolay biliyor musunuz? İptal etmek bir tuşa bakıyor. Lütfen e, para bekleyeceğim diyecekseniz iptal etmeyebilirsiniz. Ama para lazımsa şu anda iptal edebilirsiniz. Böyle zorunlu falan bir şey yok. Beykoz Belediyesi yarın bilgi alabilir miyiz başkanım? Beykoz arayalım. Unutturmayın. Ben tekrar arayacağım. Mesajlarda da yazarsınız Muhammed Bey. Siz de e, takipte kalın. Diğer arkadaşlarım da söyleyin. Beykoz Belediyesi ki arkadaşlar da kanalımıza baksınlar. E, gerekirse itibat kuralım. Canlı yayınıma da onları da izlesinler. Bir koordinasyon olsun. Teddika olmayan yerlerde koordinasyonla böyle hem arayalım. Gerekirse yazı yollarım size mail yazı yollarım, direkçe yollarım onu verirsiniz. Direkçe hazırlarım sizin hatınız için. Valla ben şunu söyleyeceğim ee, arkadaşlar. Yani bu işlerde özellikle sendika 4D'de şöyle bir sınıfta kalma durumu oldu. Ya yani Sendikalar 4D'ye mi hazırlıksız yakalandılar? Veya 4D'lerin kadroya geçmesinde sendikalar daha önceki kadrolu çalışanlarının e, bir tepkisinden mi çekiniyorlar çözemedi. Yani sınıfta kaldıklarını söyleyebilirim ama inşallah her şeye geçmişe bakmamalıyız, geleceğe bakmalıyız. Her sendikadan kurumdan temsilcinin yapıcı, akılcı, iletişimi güçlü ve sizin sorularınızı direkt yansıtan kişiler oldukları zaman problemler çok hızlı çözülür. İş davalarında biliyorsunuz mahkemeler genelde duyarlı, güçlü sendikacıların yanında olur. Evet Mehmet Aydıncı. Afat. evet Afat. yatmadı değil mi? Onu soramadım ya. 2500 alıyorsun. Denizli miydi Mehmet Bey? Denizli Afat merkezinden mi yazdınız? Onu da yarın Beykoz Belediyesi'ni de şey yapacağım. Bugün Adana'yı aramıştım. Göç idaresinin maaşlarını yatıttırdık. Ona sevinçliyim. Arkadaşlardan bir teşekkür bekliyoruz yazmıyorlar. Göç İdaresi neredesiniz? Maaşları yatınca niye buradan bir mesaj atmıyorsunuz? Yani aradım inan. Kimse aramadı demişlerdi. Biz aradık iki gün sonra maaşlar yattı ya. Hale Bey tabii şey bitmez tabii. Hani tam kadrodan önce bazı sorunlar olabilir ama e, hiçbir şey belediyelerin 4D sistemine geçişten önceki durumu gibi olmayacak. Hiçbir dörtteyli veya belediye işçisi artık iki dudak arasında olmayacak. Hakkını bilen kişi için tabii ki. Yarın gelmek diyemeyecekler yani. Mehmet Bey, peki abi 9 Eylül hastanesinde bir teknik destekle çalışıyorum. Döner sermayeyle çalışıyorum. İkramiye promosyon almadım. Kaç paracığım? Birçok e, üniversite almadım. Mehmet Bey yani o anda etmenize gerek yok. Yani ikramiye ve şey yorumunda üniversite hastaneleri falan almadılar. Tabii ki dönerden ödeyecekler. Birçok hastanın döneri iyi, güçlü, bazılarındaki güçsüz. Duruma göre 5'er günlük, 10'ar günlük verecekler. Bayram öncesi bir ödeme bekliyorum size Mehmet Bey. Muhammed Yazıcı, Gençlik Spor 2460. Oh çok şükür ya. Neydi geçen ay Gençlik Spor onerleri? Daha önceki maaşını yazarsan sevinirim yazıcı. Sayın Aktağ biz banka ödemesini 4 b sürekli içi maaş ödüğümüz yazıyor açıklamada. Daha önce yapılan 4B iş sözleşmesindeki banka promosyon ödemesinde yazılan matbu üzerinde mi açıklama yapılmış olabilir? Aynı hak üzerinden vereceksiniz. Ala olur Mehmet Bey. Evet. Kenan Hakan ıı, Öksüz kardeşim. Abi şu an herkes seni dinliyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇nanmıyor. 15 günlükler verilecek diye. 5 günlük ikramiyeler ne zaman ödenir? Belediye şirketlerinde. Arkadaşlar devletten alacağınız kalmaz. 15 günlük alacaklarla ilgili aradık. Tabii ki biraz huylanmalar oluyor ama e, 15 günlükle alakalı ben daha somut bilgiler edinip gerekirse mail yoluyla da size bildirmek istiyorum. Bir bilgi edinme de isteyebilirim. Sizleri rahatlatma açısından. Bana paranın kalmayacağı ödeneceği söylendi. Ben de bunu bir dahaki ay şeklinde falan e, e, tespit ettim. Hani o şekilde düşündüm. İkramiye konusunda belediyede iseniz 5 günlük ikramiyeler ne zaman Allah Allah. %70, %80 yattı Kenan Hakan Bey. Yani hangi belediyede? Ben size belediyeyi unuttum. Yani mutlaka yatması gerekiyor. 5 günlükte çoğu yerde yattı ya. Yani ve adamlar aldılar 300 lira fazla, 320 lira fazla. Şikayet şöyle bir şey. İsmail Bey şikayet olayını demiyorum. Araya sendikacı aracı yapın. O kötü olsun. Yani Sendika nedir? İçinin avukatıdır. Olmadı. Daha tatlı dili, daha yapıcı dille sorun. Bir de yarın gelme kimse diyemez İsmail Bey size. çaybey Bey evet buyurun. 14 günlük fark paranızı ne zaman alacağız başkan? 14 günlük içerideki paranızı arkadaşlar vereceklerini söylediler. Paranın kalmayacağı söylendi. Ben de zaten çok ters gelmişti içeride kalması. Ama ben onun bayramdan önce ödenmesini çok istiyorum. Tabii bir sıkıntılar var ama Bayramdan önce ödenmesini istiyoruz. Yani 14 günlük olayını ben hani bilgi edilmeye döksem de olur arkadaşlar. Yani birçok belediyenin isimleri var bende onu bilmen aracılırı da isteyebiliriz. Cevaplar da gelebilir. Bakalım yani aman paranız kalmayacağına emin. Muhammed Bey olur başka Allah, Allah sizden razı olsun Muhammed Bey. Benim eşin okulda çalışıyor. Geçici mi nasıl? Milli Eğitim'de ise geçici olarak geçiyorsunuz. Hala size Milli Eğitim'de 4D demiyorlar. Tabii ki burada biraz tartışıyoruz onlarla. Ee, yazın ki 2 aylık o ücretsiz izin ortamı bozuyor. Ben bu sene inşallah onun son bulacağını düşünüyorum. 4C'de 11 ay çalışılıyordu. 1 ay böyle sizin gibi ücretsiz izin ayrılıyorlardı. Sendikaların ve toplumdaki STK'ların baskısı sonucu ve 4C'lerin feriyatları sonucu 4C'ler 12 aya çıkarır arkadaşlar. Sizin durumda aynı 4C'li bir benzeri? Yani önümüzdeki sene ben düzeleceğini düşünüyorum ama seçimden önceki müjdeyi hala bekliyorum Milli Eğitim için. Biz de aradığımızda inşallah diğer sindikalarda ararlar da bizi mutlu ederler. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımız iki ay maaşsız kalmasın. Mehmet Ayncı, evet. Ee, Mehmet Aktağ, bizim sendikamız Enerji İş Sendikası çok memnunuz. Sizin aracınızda Erdoğan başkanımıza selam olsun. Mehmet Aktağ, çok teşekkür ederim. Yaptığınız yapıcı durumda, sendikanızı uyumunuz, birçok kuruma da örnek olsun. İnşallah daha iyi günler yakın. Siz kabı bir e, kova şeklinde çevirdiniz. <gülüyor> Taşarınken kova değil saçak şeklindeydi. Saçaktayken akardı. Kova artık istediğiniz gibi alacaksınız. İkramiye. Belediyelerde 250-300 arası bir ikramiye tutar var arkadaşlar. Evet. Nihaz çalıştığınız kurumda bize ait bir iş olmadığında e, yönetimde yapacaksın dersi yapamazsan yarın iş gelmediği zaman. Yok, yarın gelme durumunu demin söyledim. Yarın gelme diyemezler. Sizin hakkınızda tutanak olur ve soruşturma yapılması lazım. Ve bir tane soruşturmadan da tabii ki işten atamazlar. İki tane soruşturmadan size kınama vermeleri gerekiyor. Öyle yarın gelme yok. Beş güne komik rakam. Muhammed Bey tabii ki beş gün komik rakam. Ama iki buçuk gün veren özel idareleri var, bakım evleri var. İki buçuk gün vermişler. Bazı üniversite hastaneleri iki buçuk gün vermiş. Ömer Zerteri, Bahçeli Evler Belediyesi banka promosyonu yatmadı. Tabii ki görüştüler mi, ihale yaptılar mı, anlaşma yaptılar mı? Ö öğrendiniz mi Ömer Bey? O hükümetle alakalı değil. Bahçeli Evler Belediyesi'ni not edelim. Tamam, Bahçeli Evler Belediyesi'ni not ediyorum. Arayacağım. Dilenci bile almaz beş günlük ikramiyeyi. Muhammed Bey tabii ki haklısınız. 250 ile 300, 300 arasındaki bir ikramiye şu anlık ikramiye ödedik şeklinde yapılacak bir açıklama için verilmekte. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ödenek ve doların çok yüksek artışı ve ödenek yetersizlikleri birçok alanda tabii ki kurumları şey bıraktı. Hazırlıksız yakaladı. Akçollu devlet taslantası da önce 1820, 1880 şey oldu. Hakan Bey, göstergelerde artış oluyor. İnşallah daha iyi günler de gelecek. Göstergelerden dolayı daha iyi para alacaksınız. Ahmet gibiiler, 5 günlük verecekler mi deniyor? 30 günlük ikramiye. Yani 39 günlük tediye yok arkadaşlar. Onu ödemeler imkansız oldu. Ya yani ben biraz bırakma e, şey bakıyorum, bir alet bakmak istiyorum. 39, 39 günlük tediye alamayacaksınız. O, o, TD'de de 5 günlük bir durum olabilir. 5 artı 26-26 idi ya. Ama ikram yedi de 5 artı 5 formülü benim sende. Belediyelerde bu İsa ayında 5 günlük, Ekim ayında 5 günlük ödülecek. TD'de gelirse ne hala vermedin demeyeceğiz. Arkadaşlar, canlı yayıma like atıyorsunuz değil mi? Hocam, e, Milli Eğitim'de çalışıyorum. 2 aylık boşluk kesinleşti mi? Ben geçen aradığımda, geçen hafta aradığımda Ondan önceki hafta aradığımda seçim için bir yazı tabii ki gelebilir demişlerdi. İşte geçen hafta aradığımda da sürenin belli olduğunu, Haziran'ın 8'i galiba, sözleşmenin bitme tarihi olduğunu, bu yüzden dolayı oynama yapamadıklarını belirttiler. Ben de sürecin seçim olduğunu ve seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan bir müjde gelip gelmeyeceği kendilerine sordum. Net bir cevap veremedim. Biz ne kadar sesimizi duyurursak arkadaşlar, milli eğitimdeki arkadaşlara burada ne kadar seslenirsek, o kadar kurumları ararsak, bakanları ararsak, o kadar sesimiz duyulur. Çünkü ağlamayın eme yok derler. Biz de onu yapacağız. Ama şimdi oturduğumuz yerde kalırsak, bu yayınları yapmayıp aramazsak oraları, o zaman ne olacak? Şimdi ağlamayın eme yok. Adamlar kırılık kıpırdatmazlar. Evet. Eğitim bakanını aradım. Evet evet aradım. Şöyle iki şey için aradım milliyetimi. Bir öğretmen alanıyla alakalı bir durum vardı. Onun için konuştuk. Bir de bu dört değerlerin e, sözleşme bitimlerinin e, olmaması konusunda. Onunla ilgili bakanın takdirliğinde ve yönetmelik çerçevesindeki sözleşme süresini bana hatırlattılar Semra Hanım. E, Onlarca haricinde öğretmenin durumunu sordum ama ben hazır ilk haftasına kilitlendim ama Milliyetim Bakanlığı'nı aramamız şart. Polis yapmamız şart. İnanın bu çok önemli. Milletvekillerini aramamız şart. İsmet e, Bey'i, bakanımızı aramamız şart. Mehmet Dekil, ikramiyle de, promosyonu üniversitesinde ne zaman edilecek? Yani ne zaman diyelim? 5 Haziran gibi falan bekliyorum arkadaşlar. Milliyetimden haber var mı? Emine, Emine Hanım, milliyetimde kilitlendik. İnanın empatiyle yaklaşıyorum. Milli Eğitim'de tabii ki ücretsiz izne ayrılmanız belli bir stabil sözleşme süresinden ileri gelmekte. Ama tabii ki önümüzde seçim var. Sizler sayınız ve sesiniz ne kadar yüksek çıkarsa inanın bu konuda olumlu haber gelebilir. Onların iki dudağı arasında yaptıkları bir açıklamayla bütçeye çok büyük yük de getirmiyorsunuz. Mehmet Ezer 30'u kimler alacak? 5 günü. ya böyle kurumdan kuruma değişiyor arkadaşlar. Netleşiyor. Yani Mehmet Ezer Bey, yani bana belediye derseniz 5 günlük derim. Tediye şu anda 2,5 gün de verebilirler. 5 gün biraz zor çünkü hala ödenek sıkıntısı var. Fatih Belediyesi'nde arar mısınız? Bu konuda Başkan Bey 14 günlük fark arasın. <gülüyor> İçerde kalan para için diyorsunuz değil mi Şahin Bey? Tamam, hızlı bir şekilde ararız. Sırayla ararım birkaç belediye var. Ya fazla alanlar dönen sermayesi bir merkezi bütçedir. İki gelirle beslenen hastaneler Mehmet Bey. Özellikle böyle bu tür yerler fazla veriyor. Belediyelerde çok kalem harcaması yapılıyor. Biraz daha işler daha sarı sarfa. O yüzden biraz daha şeyler düşük. Fatma Hanım gerçekten iyi. E, bir çalışan arkadaşlarımız çoğalmaya başladılar. Hepinizle selam ediyorum. Gerçekten e, hakkınızı savunmaya başladınız. Beni memnun ettiniz. Daha önceden birkaç tane milli eğitim arkadaşlarımız vardı ama şimdi çoğaldınız. İnşallah bütün arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hepinizin sesi gür çıksın. Kanalımızda toplanalım o zaman. Bir gün tamamen e, milli eğitimle alakalı bir yayın yapalım. Çünkü iki ay para alamayacaksınız arkadaşlar. Öyle bir kararlaştıralım. Cumartesi olabilir mi arkadaşlar? Bütün milli arkadaşlar birbirinden haber versinler. Özellikle milli eğitimle alakalı bir yayın yapalım ve Ankara'ya seslenelim. Ve Twitter'dan da bu yayınımızı yayalım. Ya Ben e, o gün sesleneceğim. Çok güzel bir konuşma yapacağım. Ve Twitter'larınızdan ve Facebook'larınızdan büyüklerimizi retweet edeceksiniz. Paylaşım yapacaksınız. Milliyetim inşallah güzel haberi ben ilk hafta istiyorum Haziran'da. Sizin oylarınız da lazım. 2022 toplumda 3.000 oy çıkar. Muhabbet Bey çok ileri gittiniz. 2020'ye kadar niye gidiyorsunuz? Ya ben 4C, 4B deneyimlerini bizzat takip eden birisiyim. Siz 2019'un başında %4'lük zam az, az geldiği için toplumsal istek, sendikaların isteği üzerine e, sen yani 150, 160, 200 gibi para alacaksınız. Bunu 4C'ye nerede aldı. zam zambınız zaten enflasyon eriyecek. Bu da belirtildiği için enflasyon zammı verilir ama en iyisi seyyanın zemi alırsınız. 150'ye 200 öyle bir zammınız var. Yüzde dörtlük zam. Ha diyeceksiniz seyyanın zam açıklanmadı. Çünkü doğan gidişatına aykırı. Yüzde dörtlük yani siz 2019'da kimse teskil edemez. Yani seyyana bir zam verilir hükümet tarafından. Yani bu suların üstünde bu dereden çok su akar diyorlar ya onun için söylüyorum ben, Muhammed Bey. Ömer Celta'nın çok teşekkürler. Allah, Allah sizden de razı olsun. Abi belediye içisi 4A görünüyor. 55 10 iççi kanuna göre çalışıyor belediye içisi de. Birliğindekiler de öyle. 4A gözüküyor arkadaşlar. Ya yani bir geçiş dönemindeyiz ama hiçbir zaman eski taşeron döneminde değilsiniz. Allah Allah. Şeyi değiştirememişlerdir Kenan Bey. Matboları değiştirememişlerdir. Prostürle ilgili evraklar var ya ondan kaynaklıdır. Önemli olan e, sizin gördüğünüz sistemdeki durumdur. Bodru kağıdı eski sisteme dayalı bir bodru kağıdıdır. Değiştirememişler yazık ya. Yani o yandan panik yapmayın. İşte o yasak normalde de şu evraksal prosedür var ya ben bunu geçen ay da bahsetmiştim. Hani evraklarda bir değişim yapılmamış. Bu üzücü bir şey. Benim çalışıyorum bana 1500 yattı. 10 gün rapor almıştım. Rapor parası verirler mi? Tabii ki verilecek. milletimde 55-10 işçi kanuna göre çalışıyorsun ya Gökhan Bey. Hiçbir sıkıntı olmaz. Alacaksın paranı. Üçte bir kesinti yapıyorlar biliyorsun. Yani Kenan Arkan Bey mutlaka o prosedürden kaynaklı. Yani evrak değişimindeki yetersizleşmekten kaynaklı. Yani onun bir e, taşeron sistemi tarihe karıştı. Şöyle birinci taşeron diyelim size. Birinci taşeron sistemi geçici işçi olarak değil, sürekli işçi olarak yeni alanlar sonradan olacak. Osman Bey, maaşlar düşmedi. Sadece bazı yerlerde yemek parası 12-13 lira veren yerler varmış. Devlet de tabii ki normal stabil bir fiyat verdi. Bir de 23 Yusuf 1 Mayıs'ta bazıları mesai sayılmadı. Oradan da düşüş ve kesintiler oldu. Maaşlar düşmedi. Yani toplu sözleşmede bu şeyden çıkacak. Belediye içi tamam söyledik. Başkaları e, evet. Mehmet Aktar. Bir başka ben 4 yıllık üniversite mezunuyum. Kalifeci olarak çalışıyorum. Evet. bunu için yükselme olurum. Evet. Çok güzel bir soru sordun. 4D'de e, özellikle kıdem, çalışma süresi, eğitim düzeyi, sonradan bitirilen okulla ilgili yeni istek departman istemi, bu gibi özellikler Birkaç ay sonra artık sizin dörtte işlenmeye başlanacak. Özellikle toplu sözleşme dönemleri veya sene başlarında yapılan değişikliklerde bu gibi haklar sizin halinize yazılacak. Bunu çok uzakta değil, aylarla ifade ettiğimi belirtmek isterim. Evet arkadaşlar, ben de uykum geldi. Sahur farya. Sahurada kalkacağım, Şimdi hızlı bir şekilde bir şey yapalım. Evet. Evet, fark parası, banka promosörü işebilirsiniz efendim. Evet, geçime kadar. Sayın Başak, dört 4, 4 çalışıyorum, çok güzel. Daha güzel, vekillere yakınsınız, Başak Karahan. Yediğine kadar alırız, ne olur? Çünkü meclis ödenek sisteminde özellikle ben normal stabil görmekteyim aktarılan kaynaklar ve faydalanması noktasında bir sıkıntı görmemek diyeyim. bazı aksaklıklar da olabilir ama özellikle tehdiyeden önce ikramiye olayına odaklanıyorum. Meclis yine de 5 günlük ikramiye bekliyor. Meclis çalışanlarına 250 civarı bir ikramiye tutar bekliyorum. O da bayramı ilk hafta sağlarınız. Başak, Karahan. Mutlaka hani burada haberleşelim. Özellikle mecliste çok önemsiyorum. Bakalım nasıl davranacaklar çalışanlarına. Emine devletimizden Allah razı olsun, Allah sizden de razı olsun. Kadroya geçtik, çok şükür. Ee, evet, Emine Hanım, şükredin. Şükreden Allah daha çok verecektir. Yapıcı olun, yıkıcı olmayın. Evet, 2000 bin liranızı aldınız. Güle güle harcayın Emine Hanım. Evet, Muhammed Bey, çok teşekkürler. Serpil Hanım, taşıyorduk ki çalışıyorduk. <gülüyor> evet, Temra Hanım ben milli eğitimle tekrar yarın bir tebas kurmaya çalışayım tamam mı? Üzülme. İnşallah şey yaparız. Muhammed Bey. Tamam Mutlaka. Evet. Hiç öyle şey yapmayın. Şu an yapıcı davranalım. allah Teala zamanda haksızlık yapan şirketleri varsa bir şekilde haksızlıklar geri dönecektir onlara. Maaş kağıtları çıkar sıkmayın. Bir günde bile bankaya gitti mi çıkıyor. Atilla Bey tabii ki var. Haklarınızı biliyorsunuz. Yarın gelmezse kimse diyemeyecek. Sizi bir ne kimse işten atamayacak. Yüz kızartıcı suçlarınız olmadıkça. Yapıcı ve tutarlı olun. Fazla şey vermeyin. Hiçbir şey olmaz. Yürüt korum yükselme sınavı. Her türlü eş durumu tayini 4 d bekleyen güzellikler. O güzellikleri bulmak adına da tek çaremiz zaman. Tamam arkadaşlar? Şimdi Ramazan. Ben çünkü yayınımı kısa tutacağım. Söz vermiştim. Hepinize selam ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Not aldıklarım var. Yarın onlarla tekrar iletişimde olacağım. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize tekrar iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Tekrar Ramazan'ınızı kutluyorum. Nice nice güzel günler diliyorum. Hayırlı Ramazan'lar diliyorum. Güzel haberlere dolu bir ay diliyorum. Hayırlı arkadaşlar. Görüşmek üzere.